Bugün 15 Nisan 2022 Cuma Venüs günündeyiz terazi burcundaki ay dolunaya doğru ilerliyor özel ilişkilerimiz işbirlikleri güzellik estetik sanat gibi alanlar ilgi alanımıza daha fazla girebilir gün genelinde ilişkilerde dengeli ve uyumlu olmaya çabalayabiliriz. eş ve partnerimizin beklentilerine karşı daha duyarlı olurken paylaşımcı tavırlarda artabilir bugün Mars kova burcundan ayrılarak balık burcuna geçecek Mars 25 Mayıs'a kadar balık burcunda ilerleyecek enerjimiz bu dönemde biraz geri çekilirken bilinçaltımız hayal gücümüz duygusal ihtiyaçlarımız dürtülerimizi ve motivasyonlarımızı etkileyebilir fantezi ve hayallerin peşinde koşmamız boşuna enerji harcamamız da mümkün bu dönemde duygular hayaller ve yaratıcı enerjiyi maneviyat ve sanatsal kavramlara yönlendirmek iç dünyamızı dengelememize yardımcı olabilir akşam saatlerinde terazi burcundaki ay şironla karşı açıya geçtiğinde Dolunay'ın duygusal baskıları da artabilir. İlişkilerimizi daha fazla sorgulayabilir. Eksikler, hatalar, yaralarla yüzleşebiliriz. Sorunları çözmek için önemli farkındalıklar kazanmamız mümkün. Duygusal, bedensel ve zihinsel olarak hassas olabileceğimiz gece saatlerinde şartları fazla zorlamadan sakin kalmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.